Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederiz hoş geldiniz. Evet lahmacun hazır. Fiyatı evet. ne kadar? Fiyatı şu anda 15 lira. Ya İstanbul'da ilçe ilçe fiyat tartışması var. Evet. Neden 15 lira? Ya şu an bu piyasa malum. Şu anda biz bunu bu fiyat bizi kurtardığına inanıyoruz. Lahmacunumuzun kalitesi de gördüğünüz gibi yani 15 lira uygun diye düşünüyoruz. Bazı ilçelerde 40 TL. Ya or, o konuda şöyle demek istiyorum. Örnek bizim kiramız 10 bin lira. Beşiktaş, Beyoğlu, böyle lüks elit kesimlerde kiralar 50 bin lira, 60 bin lira. Yani ben olayı bu tarafa, bu şekil yorumluyorum. Ama kalite açısından çok memnunuz gerçekten. Mesela burada 15 lira, orada 40 lira. Arada uçuk bir fark var. Yüksek bir fark var. Onun için ha lezzet olarak iyi. Burası lezzet ama oradaki, buradaki lezzet orada bulmadım. Zaten muhitten muhite, semtten semte. Herkesin kendi giderlerine karşılık olarak e, fiyat sunduklarını düşünüyorum. Çünkü ekonomi olarak da ciddi anlamda e, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Biz e, kendi vatandaşımızı, kendi e, çevremizdeki evet. esnaflarımızı mağdur etmeyecek şekilde fiyat koyuyoruz. Hem onlar memnun hem de biz memnunuz. Siz e, maliyetini hesaplıyorsunuz, lahmacun giderleri maliyetini, ona göre mi fiyatları belirliyorsunuz? Tabii ki de benim buradaki e, kiramla tabii ki İstiklal caddesi, Beşiktaş tarzı e, muhitlerdeki kiralar birbirinden oranla fazladır, daha farklıdır. E, beni kurtardığı şekilde ben e, çözüm odaklı çalışıyorum. Çünkü... E, yani müşterilerimiz burada ben e, lahmacunu 40 TL'den satmaya kalksam eminim e, bayağı bir gırgır gır çıkacaktır buna inanıyorum. Onun haricinde e, ben Beşiktaş gibi bir yerde çalışmış olsaydım e, ona, oradaki giderlerime karşılık tabii ki de ben de ona göre fiyat koyabilirdim. 20-25 lira olmalı. Bizim semtimiz ekonomi durumu yani güçlü olmadığı için biz de 15 liraya şu anda satıyoruz. Normalde bizim lahmacun fiyatı da 20 lira olmalıydı.